ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları yontan semut kavmine, kazıklar sahibi güçlü kuvvetli Firavun'a, bunlar ülkelerde azmışlardı. Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Kuşkusuz Rabbin herhangi özetlemededir.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 Oysa mirası öyle bir ki haram helal gözetmeden. Malı öyle bir seviyorsunuz ki yığmacasına. Hayır, hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman, Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman. Ki cehennemde o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamın O'na ne yararı var? Keşke hayatım için bir şey yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis! Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Sadakallahu nasim.